bazıları özgüvenli de bazıları özgüvensiz. Ee, burada e, işte bilinçaltı kayıtlarımız çok önemli. O 0-6 yaş, işte 0-12 yaşta o, ki, o bilinçaltı kayıtlarımız bizim e, hayatımızda çok önemli. Ben terapilerimde yani yaptığım koşuk çalışmalarında özellikle bilinçaltıyla çalışan da bir terapistim ve birçok kişi de ee, bunları görüyoruz ve bunları değiştirdiğimiz zaman kişinin inanın başarısı mutluluğu e, bir anda değişiyor diyor ki böyle bu kadar bir, kolay mıydı? Peki böyle bir örnek var mı? Yani kim geldi de mesela böyle oldu? Hocam valla bir sürü var ama genelde örnekler böyle hep aklıma gelir mesela şu anda böyle direkt gelen yok ama sizde var mı? Yani mesela Düşünüyor bir sınav koçluğu alan Abdülkerim vardı. Evet. Özellikle matematik geometri evet, yapacağını evet. inanamıyordu. Çok değil güzel. mi? Aynen. Yani onun o konuda kesinlikle yapabilirliğinin olmadığını düşündüğü bir yer vardı. Matematikle uzak durduğu bir yer vardı. Birissel sürecinde. Ve biz onun matematikle olan şeyini çalıştığımız anda o hep edebiyat sorusu çözüyordu. Evet. Normal şartlarda. Ama matematikle de. Oradaki o algıyı değiştirdiğimiz anda matematiğe de aynen edebiyat soruları gibi yaklaşmaya başladı. Ve e, şu anda da inşallah güzel sonuçlar, neticeler elde etti. O bilinçaltı kayıtlarını evet. hat e, hatırlıyorsanız evet. beraberce yardımcı olduk ve evet. ilk 36 bine girmişti. Evet. Evet, evet, Belki evet. destek almasa evet. 360 bin. kişi evet, zor biraz, girecekti. Evet, motivasyonunu çok düşüren bir süreçti. Güzel Özgüvene, bir evet. diğer çok derslerde güzel varken... Oldu. Çünkü genellikle öğrencilerin ve diğer insanların yaptığı şu... E, yapabildiklerini sürekli yapıyorlar. Ama yapamadıklarını bir... E, o da bir savunma mekanizmasıydı evet, işte hocam. Yani, tabii, savunma mekanizması çünkü diğer türlü o zaman e, yapamadığını fark ediyor. Onu görmemek için, onunla yüzleşmemek için diyor ki çok çalıştım. Ne çalıştım? Edebiyat. Ne çalıştın? Yine edebiyat. Yine edebiyat. <gülüyor> çalıştın yine edebiyat. E, evet öğrencilerde de özgüven çok önemli bir unsur. Yani e, gençlere buradan Başarıyla sesleniyor. Başarıyla alakalı. Başarılı olduğunuz derslere devam edin evet. ama matematik gibi veya kendi bilgi birikiminize göre zorlandığınız dersleri de kademeli olarak bir öğrenci koçundan, hı hı. sınav koçundan veya psikologdan yardım alarak ve Başarınızı bilinçaltı katlayın. kayıtlarında Aynen. bilinçaltı uzmanlarından, bilinçaltındaki o sabotajcı kimliklerden ve öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmak mümkün Çok. bu da özgüvenli olmanın hani derslerde yani, özgüven evet. var okulda özgüven var, var iletişimde özgüven var Sınavda özgüven var. Bütün bütün olaylarda yani şimdi siz her alanda kendinizden emin olduğunuzda orada hem gelişiminiz açılıyor, kendinizden emin olduğunuz bir konunun temelini var demektir. Onun üstüne bir şey inşa edebiliyorsunuz. Ama diğer türlü siz onda e, yetersiz olduğunuzu, yapamayacağınızı ve hep uzaklaşmacı bir algı içerisinde olduğunuz için orada başarı çok söz konusu olmuyor. İbda